Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ekim 2019 astroloji gündemini paylaşmak için bu videoları hazırlıyorum. Ee, öncelikle e, her birinize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz ay Eylül ayı burç yorumlarına en yoğun ilgi gösteren burç siz sevgili teraziler oldunuz. Bu nedenle her birinizi sevgiyle kucaklıyorum sevgili teraziler. Hava burcunun uzlaşmacı, diplomatik ve aynı zamanda e, ikili ilişkilere önem veren ve ilişki yoluyla büyüyen burcu burç. E, benim kanalımın da büyümesi ve gelişmesi için beni motive eden bir girişimde bulunmuş oldu. Bu nedenle siz sevgili terazi Burçlarına ayrıca bir teşekkür etmek istedim bu ay için. Oldukça hızlı bir Eylül ayı geçirdik aslında. Daha da geçirmekteyiz tabii ki bu videoları erken çekiyoruz. Ve Ekim ayı biraz daha taşların yerine oturduğu bir ay olacak. Eylül ayı sizin da sevgili teraziler. Ee, özellikle 28 Eylül'de meydana gelen yeni ay burcunuzda gerçekleşmişti. Ve Eylül ayının sonu itibariyle artık biraz daha ön planda olduğunuz, biraz daha sahnede olduğunuz bir süreç başlamaya e, başladı diyebilirim. Ekim ayı biraz daha burcunuzdaki gezegenlerin ve akrep burcundaki gezegenlerin aktivasyonuyla geçecek. Ve tabi ki her ay olduğu gibi bu ayda bir dolunay ve yeni ay gerçekleşecek. Bir de önemli bir jenerasyon gezegeni olan Plüton'un ileri hareketi var. Bu da özellikle siz sevgili teraziler 2019'un başından beri diğer öncü burçların başından geçen zorlukları deneyimliyorsunuz. Burada özellikle oğlak, yengeç, terazi ve koç burçlarının fazlasıyla zorlandığı ve haritasında öncü burç dizilimi fazla olan arkadaşların fazlasıyla zorlandığı bir yıl geçiriyoruz. Kuzey ve güney ay düğümünün konumundan dolayı ve aynı zamanda satürn ve prütonun da bunlara eşlik etmesi ve oğlak burcunda bulunması siz sevgili terazileri oldukça zorluyor diyebilirim. Nisan ayından bu tarafa satürn ve Plüton retro konumdaydı ve eylül ayının ortasında Satürn retrosu tamamlandı. Bu ayın başında da Plüton retrosu sona eriyor olacak. Ve artık e, Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu eviniz, aileniz, konfor alanınız ve e, yaşam alanınız ve geçmişiniz ve ebeveynlerinizle ilgili konularda artık e, taşlar biraz daha yerine oturacak. Biraz daha kendinizi net bir şekilde ifade edebileceksiniz sevgili teraziler. Plüton 3 Ekim'de Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde il hareketine başlayacak ve artık gerçek bir dönüşüm süreci sizin için başlayacak diyebilirim. Karmik etkiler ve kontrol dışı durumlar özellikle eviniz, aileniz, yuvanız ve ebeveynlerinizle ilgili ve geçmişinizle ilgili bilinçaltı sorunlarının yükselmesi artık sonlanacak ve sizin bu alanda bir karar vermeniz ve hayatınızı dönüştürmeniz gerekecek. Zaten 2019'un başından beri bu tarz sorunlarla uğraşıyorsunuz. Belki birçoğunuz yer değişikliği yaptınız. Belki birçoğunuz ebeveynlerinizin problemleriyle uğraşmak durumunda kaldınız ve oldukça zorlayıcı konfor alanından çıktığınız bir 2019 geçirdiniz. Artık 3 Ekim tarihinden itibaren bu alanda ciddi bir dönüşüm sürecini deneyimlemeye başlayacaksınız sevgili teraziler. Aynı gün içerisinde Merkür'ün burcunuzdaki transitini tamamlayıp Akrep burcuna geçtiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki artık Ekim ayında gündeminiz parasal konular, parasal kaynaklarınızı artırmak için kuracağınız kontaklar, görüşmeler, yazışmalar ve bu alanda tanışacağınız yeni insanlar gündeminizde olacak. Özellikle iş anlaşmaları yapmak, ortaklık kurmak, yeni iş başvurularında bulunmak ve CV'nizi Göndermek adına yeni görüşmeler ve tanışmalar yapmak adına parasal konularla alakalı bilhassa oldukça uygun bir dönem başlayacak sevgili teraziler. Artık gündeminiz biraz daha maddi durumunuzu düzeltmek ve bu uğurda özgüveninizi yeniden tazelemek olacaktır. 4 Ekim günü ise Mars'ın burcunuzdaki transitine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz Eylül ayı boyunca Mars Başak Burcu'ndaydı. Biraz pasif durumdaydı ve daha çok sorumluluklarımız ve görev bilincimizle ilgili konular daha motivasyonumuz yüksekti. Ve sizin bilinçaltınızdaydı ve sizi biraz zorla da diyebilirim. Özellikle uyku problemleri, pasif agresif durumlar deneyimlemiş olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Mars'ın burcunuza gelmesiyle beraber her zamankinden daha girişken, daha lider ve daha ne istediğini bilen cesur ve dürüst bir tutum Gireceksiniz. Bu hususta özellikle e, girişken olacağınız, girişkenliğinizin artacağı ve e, kendinizi net bir şekilde ifade etmek için çabalayacağınız bir süreç başlayacaktır. Siz sevgili teraziler genellikle iş birliği halinde e, ve diplomatik yollarla işiniz halletmeye çalışan bir burçsunuz ancak kendinizde Zıt burcunuz olan Koç burcunun gezegeni Mars biraz daha ben odaklıdır ve ne istediğini net bir şekilde ifade eder. Ekim ayında siz de bu şekilde olacaksınız ve kendi isteklerinizi ortaya koyarken her zamankinden daha cesur, daha dürüst, daha sert ve yeri geldiğinde agresif tutumlar sergileyebileceksiniz sevgili Teraziler. Ekim ayının belki en zor günlerinden birisi olan 7 Ekim günü hem Merkürle Uranüs arasındaki sert açı Parasal konularda özgüveninizin biraz zedelenmesini sağlayacak, beklentilerinizi düşürecek gelişmeleri yaşatabildiği gibi aynı gün içerisinde burcunuzdaki güneş ve oğlak burcundaki satürn arasındaki sert açıdan özellikle ebeveynleriniz ve aile büyüklerinizle ilgili ilişkilerinizi gelebilir. Kendinizi sınırlandırılmış, özgürlüğünüz kısıtlanmış ve bir birey olarak e, hani e, Değer görmediğiniz ve önemsenmediğiniz hissine kapılıp kendinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Ben de bir bireyim. Benim de kararlarım var ve ben de bu şekilde düşünüyorum şeklinde sert çıkışlar yapmak için zorlanacağınız bir gün gibi gözükmekte. Ancak bunlar birkaç günlük etkiler. Çok fazla kişisel almamaya, çok fazla gerilmemeye gayret gösterirseniz süreci daha iyi yönetebilirsiniz. 8 Ekim günü ise Venüs'ün burcunuzdaki transiti tamamlanıyor ve Akrep burcuna geçiyor. Biraz önce de söylemiştim. Ekim ayının başında Merkür'ün akrep burcuna yani ikinci evinize geçmesi. Venüsün de ikinci evinize geçmesiyle beraber artık parasal olarak fırsatlar, şanslar kapınızı çalıyor sevgili teraziler beklemediğiniz yerlerden gelir kapıları iş teklifleri ek iş olanakları özgüveniniz yükseltirken aynı zamanda cüzdanınızı dolduracak cebinizi dolduracak fırsatlar teklifler iyice etkiler beklediğiniz yerlerden gelen paralar belki maaşınızı azalmış istiyorsanız bununla ilgili yeni durumlar gerçekleşebilir maddi olanaklarınızın artacağı maddi durumunuzun düzeleceği ve refah seviyesine çıkacağınız bir ay bekliyor bu ay özellikle parasal konularla ilgili girişimler içerisinde bulunmak istiyorsanız bu ayı mutlaka değerlendirin özellikle 31 Ekim'e kadar ki süreci yani Ekim ayını Evet 12 Ekim günü Mars Uranüs arasında güzel bir etkileşim var Bu da yine burcunuzdaki Mars ve boğa burcundaki Uranüs arasında gerçekleşecek ve yine başkalarından gelen maddi manevi destekleri Aslında beklenmedik destekleri gözlemleyeceksiniz Bunlar miras nafaka ekstra gelirler primler e, davalardan elde edilen e, gelirler olabileceği gibi eşin maddi durumuyla ilgili iyicil etkilerde söz konusu olabilir. 13 Ekim günü ise biraz e, iki etkili bir gün. Hem venüs ve arasında sert etkileşimler var. Bunlar yine kısa süreli hane gelişen durumların özgüveninizi e, zedelemesi şeklinde tezahür edebilir ama Güneş Jüpiter arasında da güzel bir etkileşim var. Burcunuzdaki Güneş ve yay burcundaki Jüpiter arasında. Burada özellikle kısa seyahatler ...alınan şanslı haberler... E, ...belki... E arabalığınızla ilgili arabalığınız satımı ile ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir veya yakın çevreniz kardeşlerinizin kuzenlerinizin hayatında yaşanan güzel gelişmeler sizi mutlu edebilir. Oldukça güzel. Aslında seyahatler ve eğitimler için şanslı bir gün ama dediğim gibi alınan ani haberler biraz can sıkıcı olabilir ki nitekim bizi 14 Ekim'deki Dolunay'a hazırlıyor olacak süreç. Şimdi 14 Ekim'de gece saatlerinde günün ilk saatlerinde Koç burcunun 20 derecesinde bir Dolunay meydana geliyor. Biliyorsunuz Dolunay Derler. Ay ile güneşin zıt açıda bulunduğu yani karşıt açıda bulunduğu gökyüzü olaylarıdır. Ve güneş sizin burcunuzun 20 derecesindeyken ayda karşınızda 7. elinizde 20 derecede bulunuyor koç burcunda. Bu doğrudan sizi ve koç burcunu etkileyecek bir donlay sevgili teraziler. Özellikle ikili ilişkiler anlamında çok ciddi kararlar evresine gelebilirsiniz. Evliliğinde uzun süredir huzur bulamayan, evliliğinde mutlu olmayan, artık ilişkiyi sürdüremeyen bir terazi burcuysanız ki zaten... Sizler dediğim gibi ilişkiyi sürdürmek konusunda motivasyonlusunuzdur genel itibariyle. Burada ilişkiyi sonlandırma kararı alabilirsiniz. İlişkinizle ilgili yeni bir perspektif kazanmak isteyebilirsiniz. İlişkinize yeni bir boyut kazandırmak isteyebilirsiniz veya ortağınız varsa ortaklığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Evlilik hayatınız eğer devam edecekse burada evlilik hayatınıza yeni bir soluk getirme ihtiyacı içerisinde bulunabildiğiniz gibi bekar bir terazi burcuysanız belki de bir evlilik kararı. Alabilirsiniz veya bir ortaklık söz konusu olabilir ee, bu dolunayla beraber daha çok ikili ilişkilerinizin, hukuksal meselelerinizin ve evlilik hayatınızın ön planda olacağı bir dolunay olduğunu belirtmek isterim. Bu Dolunay burcunda meydana geldiği için yeni bir şeyleri başlattırmak, başlatmak adına eski şeyleri sonlandırmayı daha ziyade içeriyor. Burada dediğim gibi ilişkiye yeni bir soluk kazandırmak için eski kararlarınızı ve eski ilişki durumunuzu sonlandırabileceğiniz gibi yeni bir ilişkiye başlamak için mevcut ilişkinizi sonlandırabilirsiniz sevgili teraziler. 14 Ekim günü Merkür ile Satürn arasında ve Güneş ve tarasında arasında etkileşimler söz konusu. Yine iki enerjili bir gün hem dolunayın gerçekleşmesi hem de Merkür ile Satürn arasındaki icil açı parasal kaynaklarınızı desteklerken size kalıcı başlangıçlar vaat ederken aynı zamanda yine ev aile problemleri ebeveynler ve otorite ile ilgili problemler ve aile içerisindeki huzursuzluklar sizi gelebilir. Yani birden fazla gündemle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz sevgili teraziler. 16-17-17 18-19-20 Ekim günleri belki de ayın en şanslı aralığı diyebilirim. Bu 5 günlük süreçte özellikle ikinci evinizle ilgili kalıcı başlangıçlar e, gerçekleştirmeniz mümkün. Merkür ile Neptün arasındaki icil açı ikinci evinizin ve aynı zamanda altıncı evinizin aktif olduğunu gösteriyor. Bu da e, iş hayatınızla ilgili hayalini kurduğunuz belki pozisyon, belki e, maddi olaraklar ve kendinizi e, maddi olarak e, gerçek bir şekilde ifade yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Per fiyat performans orantısına baktığınız zaman, evet, bu orantıda olmalı dediğiniz yani tatmin olduğunuz bir gelecek sizi beklerken, Merkürle Plüto arasında 20 Ekim'de meydana gelecek açıda, özellikle aile içerisindeki dengenin durmasıyla beraber kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir sürece e, girdiğinizi göstermekte ki Venüs ve Satürn arasındaki etkileşimde bu durumu tasdikliyor olacak. Hemen hemen. 13 25 derece arasında etkileşim gerçekleştiği için hemen hemen hepinize etkileyeceğe benziyor. Bu süreç 16-20 Ekim tarihlerini her türlü girişim için değerlendirmeniz bence uygundur. 21 Ekim günü ise Mars Kuzey ay düğümü arasında sert bir açı meydana gelecek. Bunlar biliyorsunuz zaten 2019 yılının başından beri alışık olduğunuz şeyler. Çünkü Kuzey ve Güney ay düğümü yengeç ve oğlak aksındayken sizleri ve koç burçlarını da doğrudan etkiliyor oldu ki Mars da burcunuza geçmişti ayın başında. Dolayısıyla e, ani çıkışlar yapabileceğiniz, sert çıkışlar yapabileceğiniz, aslında sizden çok da beklenmeyecek tutumlar sergileyebileceğiniz kadersel ve kontrol düşü bir olayı göstermekte. Şimdi Kuzey ay Düğümü, sizin 10. evinizde ve size kariyer yollarını, gelecek yollarını açarken güney ay düğümü 4. evinizde eviniz, aileniz, yer değişikliği, ebeveyn problemleri gibi sorunlarla mücadele etmenize sebebiyet verdi. Mars'la kuzey ay düğümü ve Mars'la güney ay düğümü arasındaki bu sert etkileşim artık sizin Ev sorunları, ailevi sorunlar ve geleceğinizle ilgili problemler arasında sert bir şekilde çıkış yaparak net bir karar vermenizi sağlayacak. Burada tabii kırılan, dökülen e, insan ilişkileri söz konusu olabilir. Size kırılanlar olabilir ancak bunlar çok da sizin kontrol ettiğiniz, çok da planladığınız gelişmeler olacağı benzemiyor sevgili teraziler. Dolayısıyla e, bu süreci iyi yönetebilmek ve buradaki kadersel mesajı alabilmek yani yaşam amacınız ve gitmeniz gereken nokta ile ilgili ipuçlarını yakalayabilirsiniz. Önem arz etmekte ki zaten aynı gün içerisinde meydana gelecek olan Venüs Neptün etkileşimiyle durumu biraz toparlayacağı benziyorsunuz ki maddi olarak hayalini kurduğunuz olanaklar karşınıza bu ay gelecek mutlaka bunu bir yere yazın mutlaka iş görüşmeleri yapın seviyeniz ilgili yerlere gönderin bu ay şansınızı aramaktan asla çekinmeyin sevgili teraziler 23 Ekim'de güneşin de akrep burcuna gelmesiyle beraber artık gelsin paralar ee, Yükselsin e, banka hesap çizdığını meblaları diyorum e, çünkü güneşin venüsün merkürün ikinci elinizde olmasın marsın da birinci elinizde olmasıyla beraber siz bu ay parasal konularda her türlü e, desteğe açıksınız sevgili teraziler. Şansınızı denemelisiniz ki özellikle siz sevgili terazilerin son birkaç yıldır verdiği emeği tam olarak karşına alamadığını, maddi olarak refaha çok fazla erişemediğini biliyorum. Yükselen terazi burçlarının özellikle 2019 yılının başından beri ailevi problemlerle uğraşmak zorunda olduğu için kariyerine ve geleceğine kendine dair e, isteklerini gelip attığını biliyorum. Ancak artık bunun için... Çok doğru zamanlar değil. Onları bir kenara bırakın ve geleceğinize bakın. İş hayatınız, maddi olanaklarınız sizin için fırsata dönüşüyor sevgili teraziler. Bu alanda şansınızı zorlayın. Güneş de ikinci evinize geçmesiyle beraber artık cüzdanınızı dolduracak. Yenilik gelişmeler söz konusu. Burada da tabii ki sizin de aktif olmanız gerekmekte. Sizin de biraz... Artık şansınızı zorlamanız ve gerekli işlemleri yapmanız gerekmekte. Çünkü gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. E, önünüzde tek engel sizin e, başlatmanız bazı şeyleri diyebilirim. 25 Ekim'de yine ikinci elinizdeki Venüs' ve 4. E, elinizdeki Plüto arasında güzel bir etkileşim var. Özellikle ev alımı satımı elde ettiğiniz gelirlerle gayrimenkul yatırımı belki aileden kalan bir miras belki aileyle bir iş kurma dediğim gibi ev alımı satımı kiralama gibi konularda da icra etkiler var. Ya da elde ettiğiniz gelirler ve maddi durumunuzun artmasıyla beraber içsel konforunuz biraz daha maneviyatınız yükselecek ve kendinizi daha iyi hissetmeye kendinizi artık daha güvenli bölgede hissetmeye başlayacaksınız sevgili teraziler. Evet 27 Ekim günü ise Mars Satürn arasında sert bir açı var. Burcunuzdaki Mars ve 4. evinizdeki Oğlak e, e, Burcunda bulunan Satürn arasında e, sert açı meydana gelecek. Bu da yine ailevi sorunları ve özellikle aile büyükleriyle bu ay aranız çok iyi olmayabilir büyükleri bir takım tartışmalar birtakım sorunlar aile büyüklerinin e, sorunlarıyla uğraşırken kendi geleceğiniz odaklanamamanın vermiş olduğu sinir ve stresin gerginliği bu ay içerisinde birkaç defa deneyimleniyor Sevgili teraziler 27 Ekim günü de bunlardan birisi ancak birkaç gün boyunca bu durumu e, idare etmeyi öğrenmelisiniz ki sizde zaten Mars'ın burcunuza geçmesiyle beraber her zamankinden daha tahammülsüz ve daha sert bir tutum içerisindesiniz. Bunu da göz ardı etmemekte fayda görüyorum. Ayı kapatırken 28 Ekim'de ikinci elinizde bir yeni ay var. Artık bu yeni ayda diyor ki parasal olarak kendine güvenebileceğin bir ortam hazırla ve artık özgüvenin yükseliyor. Hak ettiğin maddi desteği maddi refah buluyorsun. Çalışarak, çabalayarak elde ettiğin gelirler seni bir üst noktaya taşıyacak ve burada özellikle ekiş, iş, ek gelir, zam, terfi gibi maaşını ve ünvanını artıracak şeyleri istemekten ve talep etmekten kaçınma bol bol olumlama yapın. E, bol bol parasal olumlama yapın. Çünkü bu ay e, gerçekten maddi olarak beklentilerinizin de üstünde e, gezegen tarafından destekleneceksiniz ve bu yeni ay ile beraber artık bu alanda bir şeyler yapmanız gerektiğini de hissedeceksiniz sevgili teraziler. Her ne kadar e, 28 Ekim'de güneş yorunu arasındaki etkileşim biraz sert olsa da tekrar sizi demoralize edecek bir gelişme olsa da e, yeni ay ile beraber maddi alanaklarınızı gözden geçeceğiniz ve maddi olarak yeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç başlayacak. Ancak ayı kapatırken ayın son günü e, ikinci elinizde Merkür'ün retroya başlamasıyla beraber özellikle 31 Ekim'e kadar İş anlaşmaları, iş görüşmeleri, iş sözleşmeleri ile ilgili e, konuları netleştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür Retrosu ile beraber bunlarda, imzalarda, sözleşmelerde, anlaşmalarda e, eksiklikler çıkabilir. Ancak durumu toparlamak ve eskiyi biraz daha e, tolere edebilmek adına Merkür Retrosu da iyi zamanlardır. E, yeni fikirler için iyi zamanlar değildir ama eski planları ve projeleri hayata koymak için doğru zamanlardır. Ama ben yine de 31 Ekim'e kadar yani Ekim ayı. Başından sonuna kadar maddi olarak şansınızı zorlamayı e, her türlü fırsata Açık olmayı e, tavsiye ediyorum sizlere sevgili teraziler. Özellikle yükselen teraziler için söylüyorum bu etkileşimleri. Oldukça güzel bir ay. E, mutlaka Ekim ayı ile ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü gezegenler tarafından öylesine destekleniyorsunuz ki gerçekten iş hayatınızda yükselecek misiniz ve maddi olarak istediğiniz noktalara gelecek misiniz? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve yine aşağıda yeni video ile ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada yeni videolarımdan haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Tekrardan siz sevgili terazi burçlarına çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay... Aylık burç yorumlarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusastroloji, Instagram hesabımı takip edip değme yoluyla ulaşabilirler. Veya evrenselkadimbirgetci.com adresine e-posta gönderebilirler. Mutlu bir Ekim ayı, bol kazançlı, bol bereketli bir Ekim ayı diliyorum. Hoşçakalın.